Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarık'ı mazlattarikaber.com Ona haber bülteni başlıyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Gününleşkan gelişimleriyle sizler için paylaşacağız benim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tanıcak olursak. Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber.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 Haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Türkiye'nin ayağına tekrar pranga vuramayacak değerli izleyenler. Aydın'da konuşan Başkan Erdoğan 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere seçime yönelik mesaj verdi. Erdoğan Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmaya başı başaramayacaksınız dedi. Konuşmasında altı masayla eleştiren Erdoğan açıklanan ortak mutakavat metni için eski Türkiye'yi yeniden korkturtma vaadi ifadeleri kullandı. Aydın'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere yönelik mesaj verdi. Erdoğan Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız, dedi. Konuşmasında altılı masayı da eleştiren Erdoğan, açıklanan ortak mutabakat metni için eski Türkiye'yi yeniden horlatma vaadi ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda aydın toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle darbeciler Menderes'i devirmenin ve idam etmenin sevincini yaşarken hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz Menderes'i ve mücadelesini kalbinin en ücra köşesinde yaşattı. Rahmetli Özal'ın gayretiyle Menderes ve idam edilen bakanların naaşları İstanbul'daki anıt mezara nakledilmiştir. Türkiye yüzyılını Cumhuriyetimizin ilk asrında yaşadığımız tecrübe ve kazanımların üzerine inşa etmek için, 14 Mayıs'ta bir kez daha sizlerle sandığa gidip sandıkları patlatmaya var mıyız? Desteğiniz çok önemli. Milli Mücadelenin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920'den Demokrat Parti'nin iktidara geldiğimiz 1950'ye oradan 14 Mayıs 2023'e varan süreçte ödediğimiz her bedelin karşılığını alacağımız döneme giriyoruz. Kritik bir tercihin eşiğindeyiz. Türkiye'yi tekrar vaktini ve enerjisini heba edip kaos günlerini heba etmek isteyenlerin karşısına biz Türkiye yüzyılı ile çıkıyoruz. Menderes'in hatırasını kirletecek yüzsüzlükle onun yeter söz milletindir sloganına çökmeye çalışanlar var. 14 Mayıs Kemal'in Bay Bay Kemal olacağı gündür. Eski Türkiye'yi yeniden hortlatma vaadi. Hazırladıkları program için Avrupa bize aferin diyecek diye övünenler, İplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu ikrar ediyor. Program diye millete sundukları metindeki vaatlerin çoğu ya bizim tarafımızdan son 20 yılda yapılmış ya da zaten yapılmakta olan işler. Efendilerinden aferin almak için güvensizliğin, istikrarsızlığın, çekişmenin sembolü eski Türkiye'yi yeniden hortlatma vaadidir. Gazi Mustafa Kemal Şanlı Cumhuriyetimizi kurmuştu. Biz de son 20 yılda her alanda emperyalistlere karşı mücadele vererek ülkemizi bu seviyeye getirdik. Aynı kırlı elleri, aynı kırlı senaryoları görüyoruz. Bir kez daha meydan okuyorum. Buradan aydından bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye, yüzyılının inşasının önüne geçmeyi başaramayacaksınız. Bu vesayet heveslisi muhteristlere 14 Mayıs'ta bir kez daha yeter diyor muyuz? Hangi yüzde sloganı sahipleniyorsun? Küresel siyaset ve maaşalarına 14 Mayıs'ta bir kez daha yeter söz milletin diyor muyuz? 14 Mayıs'ta sözde kararda gelecek de milletindir diyerek Türkiye yüzyılını birlikte inşa ediyor muyuz? Bir türlü yerli ve milli olamayan zata 14 Mayıs'ta bay bay Kemal diyor muyuz? Menderes'in hatırasını kirletecek yüzsüzlükle onun yeter söz milletindir sloganına çökmeye çalışanlar var. Bu Bay Kemal hangi yüzle kalkıp da utanmadan, Menderes'e ait olan yeter söz milletindir ifadesine çöküyor. Ya ne yüzsüzsün ya? Bunu bir de Kalkık Partisi'nin binasına asıyor. Bay Kemal, rahmetliden sonra yeter söz milletindir sloganı bize aittir. Sen hangi yüzle? Bunlar da yüz yok ki kalkıp da yeter söz milletindir sloganını sahipleniyorsun. Şimdi işte diyorum ki 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar. Ana kademesi tamam, kadın kollarımız tamam. İşte ülkemize kazandırdığımız eserlerin, milletimize getirdiğimiz hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz. İkinci durak Nazilli. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Aydın'ın Nazilli ilçesine geçti. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle. 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Oyunu bozmaya var mıyız? Bunlar sizin karşınıza her gelişte Atatürk'ü istismar ederler. Ülkenin ve milletin düşmanlarını bunlar adıyla anamaz. İnsanımızın hak, özgürlük, refah taleplerine karşılık gelecek dişe dokunur bir proje ile gelemezler. İstanbul-İzmir kaç saattir? Yedi saatti. 3.5 saate kim indirdi? Biz yaparız, onlar laf üretir. Geldik, 26 havalimanı vardı. Şimdi 58 havalimanı var. 6.500 kilometre yol vardı. Şimdi 30.500 kilometre bölünmüş yol var. Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmelemekten bunlar bu işlere fırsat bulamıyorlar. 3 ay kaldı. 14 Mayıs'ta sandıklara bunları gömüyor muyuz? Bunların nefesini kesiyor musunuz? Bunlar Batı'dan talimat alıyor, Batı bunlara aferin diyecekmiş. Bize Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma aferin diyecek. 14 Mayıs'ta bay bay Kemal ve arkadaşlarına bay bay diyor musunuz? Şu anda üniversitesi olmayan ilimiz yok. Ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını başlangıç kabul ederek yeni atılım içindeyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Nazilli bu gece televizyonlardan izlerler. Nazilli bu gece onlara en güzel dersi verecek. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarını idama götürenler kimlerdi? CHP zihniyeti ve yandaşlarıydı. Koğuşa çevrilen evlerde 94 kaçak yakalandı İstanbul'da. Burun estetiği sonrası ölüm kripto para borsası. Bitrotel soruşturmasında 10.614 yıl hapis sistemel kollu sürücünün berati yer bir taydan döndü. Başka Erdoğan bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyor. Ankara gücünde Ömer Erdoğan istifa etti değerli izleyenler. Süper Lig'in 23. haftasında evinde Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Ankara gücünde teknik direktör Ömer Erdoğan istifa etti. Süper Lig'in 23. haftasında evinde Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Ankara gücünde teknik direktör Ömer Erdoğan istifa etti. Sport Otosüper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük evinde 2-0 yenilen Ankara gücünde teknik direktör Ömer Erdoğan istifa ettiğini açıkladı. Mağlubiyet sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Ömer Erdoğan, maçla ilgili yorum yapmayacağım. Bir karar aldım. Görevimi bırakıyorum. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor, dedi. Süper Lig'de son iki maçını evinde oynayan ve mağlup olan Ankara gücü, 23 hafta sonunda 22 puan topladı. İşte Ömer Erdoğan'ın açıklamaları. Yaklaşık 6 ay önce kara gümrük maçı sonrası göreve gelmiştik. Bugün kara gümrük maçı sonrası görevimden ayrılma kararı aldım. Başta bizi göreve layık gören bu büyük camiaya ve başkanımız Faruk Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte hem futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüpte çalışan tüm arkadaşlarıma, Birbirimize sürekli karşılıklı sevgi ve saygı hissettirdiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Oyuncularım bizim oyunumuzu ve isteklerimizi yerine getirmek için çok gayret ettiler, çok çaba gösterdiler. Büyük bir teşekkürümü de Ankara gücü taraftarlarına etmek istiyorum. Geldiğimiz günden bu yana bana inançlarını ve güvenlerini gösterdiler. Yenildiğimiz maçlardan sonra bile inançlarını bize gösterdiler. Futbolda bazen yenilikler iki taraf için de iyi oluyor. Hayırlısı olacağına inanıyorum. Bu kolay bir karar değildi ama tamamen iki taraf için çok doğru olacağı için, yeniliğin çok faydalı olacağı için ve yeni gelen hocamıza da transfer dönemi bitmeden transfer yapma imkanı sağlamak için bu kararı aldık. İnşallah bundan sonraki süreçte Ankara gücü takımının çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İnşallah sezon sonunu çok iyi yerlerde bitireceğine canı gönülden eminim. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir, bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İsveç bilerek mayınlara basıyor dediği değerli izleyenler. Ee, İsveç bilerek mayınlara basıyor dediği Dışişleri bakanı belgü Çavuşoğlu. İsveç bilerek mayınlara basıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar düşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizler açıklamasını yaptı. Şu an evet dememiz mümkün değil demişti. Macaristan ziyareti sırasında Bakan Çavuşoğlu basın toplantısı gerçekleştirmiş ve konuya yönelik İsveç hükümlülüğünü yerine getirirse oturur konuşuruz. Ama şu an İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil dedi. Çavuşoğlu ayrıca üçüncü toplantıyı iptal ettik. Brüksel'de olacaktı. NATO'da gördüm. Süreç şeffaf olsun. Bu konuda en üst düzeyde de kayda geçiriyoruz diye konuşmuştu. Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Sayın Bakan o yaptı değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Diğer bakarda yolcu otobüsü şarampole düştü. 4 ağır 30 kişi yaralandı. Diyarbakır Manlıurfa Karayolu'nda yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle şarampole düştü. Kazada 4 Ü Ağır 30 kişi yaralandı. Diyarbakır'da yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 4 Ü Ağır 30 kişi yaralandı. Mehmet Faysal Işık Yönetim'indeki 40 BİF 995 plakalı yolcu otobüsü Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nun 36. kilometresinde kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü. Olay yerine polis, jandarma, sağlık, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 4 ü ağır 30 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Sömestr tatilinden dönecek olanlara uyarı bakan Çavuşoğlu, Terör örgütleri özellikle İsveç'in yolunamayınlar döşüyor dolmuşta cinsel saldırı için istenen ceza belli oldu semestr tatilinden dönecek olanlara uyarın. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Çavuşoğlu terör örgütleri özellikle İsveç'in yoluna mayınlar düşüyor. ETS. Dışişleri Bakanı Nevçi Açoğlu, terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar düşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizler. Dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar düşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizler dedi. Bakan Çavuşoğlu, AK Parti alanya genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantısında konuştu. Türkiye'nin terörle 40 yıldır mücadele ettiğini ve bu konuda beklediği desteği göremediğini aktaran Çavuşoğlu, İsveç'i kastederek bu ülkede terör örgütü üyelerinin cirit attığını belirtti. Çavuşoğlu, İsveç'in terör örgütü PKK ve Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik tutumunu eleştirerek, her gün bölücü başının fotoğraflarıyla, Terör ordusunun çavralarıyla teröristler senin sokaklarında cirit atıyor. Diğer taraftan ifade özgürlüğü deyip Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vereceksin. Türkiye'ye karşı her türlü alçaklığa müsaade edeceksin. Sonra ben NATO'ya üye olacağım diyeceksin. Bu mümkün mü arkadaşlar? diye konuştu. Finlandiya'yı biz ayrı tutuyoruz ama İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bilsitröm'ün Türkiye-İsveç binlandiği arasında imzalanan mutabakat saptığında din konusunun olmadığı yönündeki açıklamasına değinen Çavuşoğlu, peki orada mantıklı olacaksın, sağduyulu olacaksın, ahlaklı olacaksın diye yazıyor mu kardeşim? İnsanların kutsal değerlerine saygı duyacaksın diye yazıyor mu? Bunları yazmaya gerek var mı? Bir kere bu en temel insanlık görevi değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu bu terör örgütleri, bu radikaller, bu ülkelerin özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. Finlandiya'yı biz ayrı tutuyoruz ama İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese bu mayınları temizler. Sana kalmış, temizleyebilirsin, üzerine basarsın. Üzerine basarsan patlarsın. Hiç kimse kusura bakmasın, sözünde durmayan hiç kimseyi bu şekilde ödüllendiremeyiz. Mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirenle otururuz, konuşuruz. Türkiye olarak da Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir söz verdiğimiz zaman sözümüzü tutarız, sözümüzün her zaman arkasındayız ifadelerini kullandı. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İsveç ile aynı anda NATO'ya katılmaya kararlayız da olmuş da cinsel saldırı için istenen ceza belli oldu semestr tatilinden dönecek olanlara uyarı. Türkiye'nin ayağına tekrar pranga vuramayacaksınız. bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz <Gülüyor> <Gülüyor> ve bahçelikten çekilecek mi hari Koç açıklama yaptı değerli izleyenler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu olan toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuş. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu olan toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Kulübü olan Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, YDK üyeleri ve Sarı Lacivertli Kulüp üyeleri katıldı. Divan Kurulu toplantısına yoğun bir katılım olurken birçok üye konuşmaları ayakta dinledi. Ali Koç yapacağı konuşma için kürsüye gelirken salonda bulunan tüm üyeler ayakta alkışladı. Dönüm noktasında olduklarına değinen Ali Koç hep beraber en sağlıklı kararları vermek durumundayız. Bir maç değerlendireceğiz bugün ama bir maç üzerinden değerlendirme yapmayacağız. Bu maç bardağı taşıran son damla olduğu için üzerinde duracağız ama esas sıkıntı son 10-15 yılda yaşatılanlar ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdur. Biz bir maçta iki tarafa hata yapılan maçta bir takımın ortalığı yangın yerine çevirmesi, oradan netice alması bizim fıtratımızda yok. 3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık sesimizi çıkarmadık. Sivas Spor Galatasaray maçı 3 puan. Adana demirspor Fenerbahçe kaybedilen 2 puan direkt yarışa etki eden 5 puan. Bu gözümüze batan bir de arada kaynayanlar var. 1 Şubat ayındayız yine. Bize operasyonlar hep Şubat ayında yapılıyor. Ersun Yanal döneminde 22. hafta şampiyonluğun en büyük adayıyız. Ondan sonra 7 maçta 21 puanın 18'ini kaybediyoruz. Bu hayatın normal akışına bile aykırı. Yine erkekler kendinden söyleyip anlatacağım. İyi, i̇yi ki bu MHK gitmiştir. Milyonların önünde tekme tokan cereyan eden maç izlediklerini ifade ederek, Şubat ayında tekrar katliama uğrayacağız diye düşünmedik değil. Bazıları dayak yedi ama neredeyse tüm takımın dayak yediği maçtan bahsediyoruz. Hakem ve varın maçın sonucunu etkileyecek bu kadar çok pozisyon kabul edilemez hakem hatalarının yaşandığı başka Aydın'da maç pek de yoktur. Aydın'da bu hataların hepsi istisnasız Fenerbahçe aleyhine gerçekleşmiştir. Bu hakem performansıyla değerlendirilecek bir maç değildir. Niyet perspektifinden bakılması gereken maçtır. Bu haftanın hakem atamaları giden MHK tarafından yapılmıştır. Yani bizden sonrası tufandır. Mantığıyla bizim maça atanmaması gereken biri en kritik maça atanmıştır. İyi ki bu MHK bitmiştir. Bert Hakan'ın golü bize göre %100 gol. Ele çarpmış ve ele çarpmış. Var görüyor. Aynı var hakemin gözü önünde görmesi gerekir Maçın sonucuna etki edecek pozisyonu göremiyor. Bu performansla değil niyetle anlatılacak bir durumdur. Net olan pozisyonu ele çarptı diye vermedin. Peki sen bunu görüyorsun diğerlerini niye görmüyorsun? Görmüyorlar çünkü görmek istemiyorlar. Göremiyorlar değil. Bu pozisyonda ne enteresandır ki bir tane rakip oyuncu itiraz etmiyor şeklinde konuştu. Enda'ya atılması gereken maçı kartsız tamamladı. Mücadelenin hakeminin Enda'ya olan üstü gösterdiğini kaydeden Ali Koç atılması gereken maçı kartsız tamamladı. Bu maç malum rakibimizde yaşansa neler olmuştu düşünsenize. Rakibimiz bu maçın ilk yarısını dokuz kişi bitirmeliydi. Ve bu maçta bir oyuncu hiç kart görmeden maçı bitirdi. İngilizce ve Türkçe bilmeyen hocamız, hakeme Portekizce, faul, içeride de değil dışarıda. Neden faulü vermiyorsun? Dedim diyor. Çat kırmızı kart halde, CV'sine yazar hakem arkadaş, Ben süsü oyundan attım diye dedi. Yalandan adalet istemiyoruz. Ali Koç, yalandan adalet istemediklerini belirterek, sürümüş, kokuşmuş, ifayetsiz Türk Hakemlik Müessesesi Sivas'ta yaşananlardan sonra ve Adana'da olanlardan sonra bu müessesesinin iflas ettiğinin, kendinin en önemli belgesidir. Bu bir belgedir. Dolsuzluğun belgesi ne olur derler ya, işte futbolda belgesi budur. İki maçta beş puan şampiyonluk yarışına etki, büyük bir etkidir. Ben son konuşmamda sadece Ali Palabeyt değil, o ve Yasin Kola uzun süredir iki ayı geçen süre zarfında maç verilmediğini ifade ettim. Defalarca bu konuyu söylediğim için hakemlik müessesinde yönlendirmeler vardır. Bir hakem bir takımı katleder, sonraki hafta maç verilir o mesajdır. Bu sezon özelinde bu iki hakem hata yapmıştır. O yaygara koparılan maçta iki taraf lehine de hatalar olmuştur. O maçı seyretmeyenler zannedersiniz Alanya Spor için rakibi doğranmıştır ama çift taraflı hata. O maçtan sonra Ali Palabiyik aylarca maç alamadı ve Yasin Kol başka maçta. Benim bunu gündeme getirme sebebim diğer hakemlerin performanslarını etkilemeleri. Dolayısıyla Ali Palabiyik'i işimize gelince savunuyoruz durumu yok. İlkesel bir durum var. İnşallah kafasına girer bu konu. Sonra şunu diyecekler, şampiyonluk adayı rakibimiz dün gece uyandı. Zevkle izledik. Biz topa girmedikçe agresifleşiyorlar. Bizim arkadaşlar çirkin buluyor ama ben komik buluyorum. Benim sesimi de kullanarak video yapmışlar. Bu hiç konuşmayan kulüp bugüne kadar konuşmayan Sivas'ta da konuşmayan kulüp sesimi kullandı diye konuştu. Bir önceki federasyon Türk futbol tarihine en ayrı zararı görendi. Ali Koç, bu arasında atışmalar olduğunu belirterek orada bazı şeyler ima ediliyor. Bazıları şunu diyecek, siz 8 Mart operasyonuna taş koydunuz. Sizler olmasaydınız bu hakemler temizlenmişti, şimdi de dert yanıyorsunuz. Açıklık getireyim. O da ilkesel bir konuydu. O dönemde bütün hakem sınavları yani plasman sınavları bile belki federasyon tarafından ki bir önceki federasyon Türk futbol tarihine en ağır zararı gören O grubu temizleyeceklerdi ve tamamen keyfiyetle hiçbir sınava değinmeden istedikleri hakemi sisteme getireceklerdi. Biz o açıdan sezon ortasında böyle saçmalık olur mu dedik. Başka kulüpler de tepki gösterdiler. Siz de eğlendiniz. Öyle değil. Gerçek hakemlik müessesinde devrimsel atama yapılacaktı. Endişemiz liyakat ile yapılacağı için güç kimin elindeyse onun isteğine göre atama yapılacağı için karşısında durduk. Açık konuşmayı seven bir insanım. Milyonları etkileyen konularda başkanlar, yöneticiler açıklama yapıyor. Gelin iddialarını TV'de tartışalım dedi. Bu kadar inanıyorsunuz iddianıza niye gelmediniz şeklinde konuştu. İsmimizi geçirdiğinizde üstümüze alınırsınız. TLF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin iyi niyetine inandığını söyleyen Ali Koç, ben bildiğimi ve yaşadığını söylüyorum. Daha evvelki federasyonlarla neler yaşadığımız tahmin edemezsiniz. En fahiş hatalarda bu federasyon döneminde yapılıyor. Çünkü altını tutmak kolay değil. Murat Ilgaz Fenerbahçe Kongre Üzengi. Öyle bir şey çıkmadı. Geçen sene bir derbi öncesi hakemin Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor iddiasında olduğu gibi. Hülyen yalan çıktı. Özür var mı? Yok. Bu sezon Murat Ilgaz konusu. Murat Ilgaz var atamalarından sorumlu. Baktırdık böyle bir şey çıkmadı. Ben 6 sene yöneticilik, 5 sene başkanlık yaptım. 40-45 senedir futbol takip ediyorum. MHK ile sıkıntı yaşayan pek çok camia var. Ben MHK ile sıkıntısı olup MHK'yı hedef almayıp başkan vekilinin hedef alındığını hiç görmedim. Çünkü o başkan istenen bir başkandı. İyi ki gitti. Sonra cezalar dendi. VTDK başkanı Fenerbahçe formasıyla karar alıyor denildi. Tepki gösterince de niye üstünüze alınıyorsunuz dediler. Ben aptal olmadıklarını biliyorum. Ama samimi olmadıklarını da biliyorum. Sonra toplantıda niye üstünüze alınıyorsunuz dedi. İsmimizi geçirdiğinizde üstümüze alırız diyorum. Cezalar açıklandı. Şampiyonluk adaylarından en çok ceza alan biziz. Şimdi ne oldu? Lale Orta Türkiye'nin ilk kadın MHK başkanı olarak atandı, ifadelerini kullandı. Onların derdi Fenerbahçe dediği, dertleri Ali Koç. Ali Koç, Kürüpler Birliği Başkanı sıfatıyla, Ali Koç devamlı federasyonda diye laf çıkardılar, diyerek şunları söyledi. Ali Koç bir kez kendi gelmedi dediler. Size tavhüt ediyorum, hiçbir zaman TFF'ye yalnız gitmeyeceğimi söyledim onlara çünkü biliyordum bunu diyeceklerini. Kafaları böyle çalışıyor. Nitekim gitmedim. Onların derdi Fenerbahçe'de değil, dertleri Ali Koç. PLF başkanı ve ekibinin İngiltere ziyareti vardı. Hani koç uçakta büyük ekşiyle İngiltere'ye gidiyor, dediler, ben o gün maçtayım. Doğruları ispat etmek zorundasınız. İftira atmak yalan söylemek bu ülkede çok kolay, o yüzden doğruyu söyleyen doğrusunu ispat etmek zorunda kalıyor. Bunlar iki ay bunu pişirdiler, son olarak resmi ağızdan beni tek başıma federasyonu ziyaret etmemin sakınca olacağını söylediler. Hep algı operasyonu. Şimdi Lale orta. Çok tanımıyorum bu baskıyı ne kadar kaldırır. Türkiye'de algılar gerçeklerin önündedir. Türkiye'de çok az insan baskı kaldırabiliyor. Var'ı Türk hakemlerinden kurtarmalıyız. En kısa zamanda Var'ın Türk hakemlerinden kurtarılması gerektiğini dile getiren Ali Koç, bu öneriyi dün yaptı. Ağlamaya gelmedik dedik. Var olmazsa olmazıdır futbolun. İnşallah önümüzdeki sene yarı otomatik off sistemi gelecek ve daha da rahatlayacağız. Bu devirde var olmazsa olmazdır. Ancak var bizim ligimizde kullanıldığı gibi, özellikle Senerbahçe'ye kullanıldığı gibi ise var bir canavardır ve şu anda bunu yaşıyoruz. En acil tedbir olarak en kısa zamanda yabancı var hakemleri Türk futboluna getirilmelidir. Federasyon devre arasında bunu denedim. Sanki dostlar alışverişte görsün gibi denenmiş geldi bana. Bu niye önemli? Çünkü hakemin de yardımcılarının da niyeti performansı kötüyse en önemli sigorta, adaleti kullanan vardır. Bu da dünyanın her yerinde böyle Türkiye hariç. Öneri muhakkak ilerledik belki bu sezon geçti ama önümüzdeki sezonlar yabancı hakemlerden oluşması dedi. Var atamaları manuel yapılıyor hala. Yapay zeka atamalarını ilkesel olarak desteklediklerini kaydeden Ali Koç ama bu mükemmel çalışana kadar birkaç sezon geçecektir. Doğru kullanılırsa fayda sağlayacaktır. Hakem atamaları bir kişinin iki dairesinde olmamalıdır. Yapay zeka gelirse işlerin veri bağlayabileceği için bu sistemi destekliyoruz. Bize söylenen hakem ve yardımcı hakemleri yapay zekanın atadığını bizim şüphemiz var. Bize göre yardımcı hakemler yapay zekayla atanmıyor, yanılıyor olabilirim. Bütün var atamaları manuel yapılıyor hala. Kötülemek için söylemiyorum ama bu başlar geç. Gider ayak MHK'ye hediye verdiler. Kime verdiklerine siz karar verin. Ali Palabeyt diyoruz ama esas suçlular hakem ve var hakemidir. Kim Koray Gençerler? Bu adam iki sene evvel gidiyordu. Liderdik ve Fenerbahçe Konyaspor maçı oynandı. Elkaz harika bir gol attı. Gole sevinirken burada eli icat eden pozisyonu iptal eden bardaki hakem. Bu sene Konyaspor Fenerbahçe maçı tesadüf yine Eskişemirde. Valencia aptalca bir hareket yapıyor, hakem görmüyor. Onu uyarıp Valencia'ya attıran yine bu arkadaş. Son olarak Perşembe yine var hakemi bu arkadaş. Sonra Atilla olan Serkan Çınar bizim maça atananlar bu hafta. Serkan Çimen bizim iki kere rahatsızlık duyup açıklama yaptığımız hakem. Karaoğlan'ı açmak istiyorum. VAR konuşmalarını dinlediğimiz hakem. Tartışmasız en tartışmalı pozisyon dedim Sivas Spor maçına. Pozisyon aslında VAR protokolü nasıl olunur eğitim için kullanılacak pozisyon. Ben kararında duracağım diyor. Katılır katılmazsınız ama derslik pozisyon. Ona Sivas maçıyla aynı süre ceza vermek olacak iş değil. O öz damarı kurtarmak için yapılmıştır şeklinde konuştu. 6 hafta bir uzun süre. Federasyonun 3 Ocak'ta açıklama yaptığını ve 8 haftalık cezanın 6 haftaya indirildiğini belirten Ali Koç, neden onu da bilmiyorum. 3 Ocak'taki açıklamada diyor ki Federasyon bu hakemlerle ilgili gerekli inceleme yapılmıştır. Sivas Galatasaray maçı var hakemine göre verilmeyeceği ifade ediliyor. Özdamar ve Karaoğlan'a da uzun süre görev verilmeyeceği söyleniyor. 6 hafta mı uzun süre? Sivas'taki hakem birde. laobalilik gerçeklik direkt maçı katleden adam 6 hafta alıyor. Atilla Karaoğlan uzun süre maç almadı. İnsansa insan, hata yaptım kararımın arkasında durdum ben nasıl bu adamla aynı cezayı aldım diyecek. O işin travmasında zaten. Bir bakıyorsunuz ilk maçı haftanın en kritik ikinci maçı. Şaka gibi. Yapay zeka böyle istedi diyorlar sonra. FIFA olarak da hakemler ki bulmakta zorlanıyoruz. 10 puan alarak maça 3-0 galip başlıyorlar. Erkan Özdamar'ı söylüyorum. Bir adam tartışmasız, en tartışmalı pozisyona imza atıyor. 6 haftada maç alıyor. Para olan hatası bu kadar yüksek değil uzun süre maç almıyor. Yapay zeka bizim maça veriyor. FIfa kokartı diye soruyoruz yapay zeka diyor. Değiştirin kardeşim. Ceza bitince 10 puanla başlamasın. Bu sistemde en ağır cezayı verdiğiniz hakemi en kritik maçı dönüşünde veriyorsunuz. Öbür maçların da kıymeti var ama zor maç var. nispeten daha kolay maç var. Bu öneriyi de yaptık. Şurada bir şey çıkıyor, bu sezon özelinde ama genelde de fahiş hatalar hep bizim aleyhimize oluyor. Yıllarca unutulmayacak fahiş hatalarda hep bir takımın neyine oluyor, bu tesadüf müthedi. Ne hale geldik derbiyle atayacak hakemimiz yok. Ali Koç, derbiyle atanacak hakem olmadığını kaydederek, 85 milyon ülke futbolla yatıp kalkan ülke derbiyle atanacak hakem yok. Halil, umut melere bir şey olmasın diye dua ediliyor. Geldiğimiz noktaya bakın. Yarınkiyle yedi derbi maçı oynanmış olacak. Zorbay Küçük, Ali Palabir, Volkan Bayar Aslan, Ali Şansalam hepsi çuvallıyor. Son dört derbi hakemi Halil Umut Meler diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayıbıdır. Dünyada altı sezon içinde son haftada üç şampiyonluk kaçıran kaç kulüp vardır? Diyen Ali Koç, bence hiç yoktur. Dünyada kaç takım ülkesini? Devletine hedef almış bir terör örgütü tarafından saldırıya uğramış kumpas yaşamıştır. Hem de sportif ve finansal açıdan en parlak döneminde. Dünyada kaç takımın otobüsüne silahlı saldırı yapılmıştır? Hala faili meçhurdur. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayıbıdır. TFF'ye saldırı oluyor, ertesi gün yakalanıyor. Bir daha olmasını Allah korusun. Doğrusu budur. Türkiye Cumhuriyeti kudretli bir devlettir. Maç uğruna, futbol uğruna devleti bile zaafı uğratmayı göze alabiliyoruz. O olayı takip eden hafta bize zorla maç oynatıldı. Yabancı oyuncuların travma yaşadığı, Türkiye'den ayrılmak istediği, belki 40 kişinin hayatına mal olacak bir olaydan sonra hafta sonu bizim maç oynamamız istendi. Bir de vicdani hassasiyet nasıl olmaz? Bir takım yöneticisi otobüs direksiyonundan foto verdi. Bunlar hep bize oluyor. 12 Mayıs'ta stat ve taraftar gaz saldırısına uğradı. En darbe yediğimiz dönemde bunları da yaşadık. Türkiye Kupası'nı kazanmış dönüyorduk Ankara'dan. Ne oldu gaz sıkmadınız bana dedim ve pişkin pişkin organik gaz sıkıyoruz dediler. 2011'den beri yemeğe doyamadılar. Demek ki biz sistemin parçası değiliz. Aili meçhul bulunmuyorsa ülkemize saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise Fenerbahçe'nin mağdur edildiği, haksızlığa uğradığı, maddi manevi çektiklerine hiçbir devlet, hükümet, siyasetçi biz bunu nasıl gidereceğiz demiyorsa bunlar da işin içindedir. Bunu niye diyorum? 3 Temmuz'dan bir iki hafta sonra Deniz Feneri davası vardı ve gizlilik geldi. Bir tane haber sızdı mı? Gizlilik olmasına rağmen 3 Temmuz davası sayfa sayfa verilmedi mi? Utanmadılar başkanımızın fotosunu bastılar. Ben başkanınız olarak bunun büyük resmine bakmak zorundayım. Karar vermemiz lazım figüran mı olacağız yoksa uzun vadeli çıkarları müdafaa etmek adına, ülke futbolunu temizlemek adına bugünlerden feragat mı edeceğiz? Buna karar vermemiz lazım. Sizlerin huzurunda bunu masaya koymak istiyorum. Ben her şeyi, kendi başkanlığımı feda etmeye hazırım. Niye? Çünkü önümüzde iki yol var. Ligten çekilme falan saçma sapan şeyler, öyle bir şey yok. Aklınızın ucuna getirmeyin, bunlar duygusal olarak söylenen şeyler. 15 hafta var Selahattin Baki'nin dediği gibi biz bu ligi bitireceğiz ve şampiyon bitireceğiz mi yoksa yeter arkadaş bardağı taşırdınız, sınırı açtınız, biz maça çıkmıyoruz mu diyeceğiz. 24. maddeye bakıyoruz. Bir yol bu yani maça çıkmamak, maça çıkıp bir dakika kalıp sahadan ayrılmak ama bu sezonu feda etmek. İnanın geleceğimiz için çok çok önemli bir adımdır ifadelerini kullandı. 11'e 3 devam kararı çıktı. Yönetim kurulu olarak oylama yaptıklarına değinen Ali Koç, biz dün bunu oyladık. Bunu Konya maçında da yapmak zorunda değiliz. Böyle devam edip başka maçta da yapabiliriz. 11'e 3 devam kararı çıktı. Ben 3'ten biriydim çünkü yeter artık. Bu camiayı siz ciddiye almıyorsunuz. Bu camyayı yeri geliyor katlediyorsunuz. Yeri geliyor ufak ufak sıra sıra yiyorsunuz. İki yol var biri radikal yol. Biri de sonuna kadar savaşıp mücadeleyi vermek. Nereye kadar bu şekilde devam edebiliriz sorgulanmalı. Fenerbahçe'nin olmadığı bir Türkiye Futbol Ligi, Futbol Ligi değildir. Rakip takım ne diyor? Her yerdeyiz. Biz adaletin, doğrunun yerindeyiz. TLF içine yuvalanmadık 20 senedir. 20 senedir kendimize çalışan medya ordusu yaratmadık, yapmayız da. Tüm gazetecilerden özür diliyoruz. Son maçımız son derece düzgün ele alındı. Ama bir grup var ki dertleri hem Fenerbahçe hem de Ali Koç. Küçük bir grup var sadece Ali Koç. Durum bundan ibaret dedi. <gülüyor> Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Biden'ın Çin balonuyla ilgili ilk yorum geldi derdi. izleyenler. Amerika, Amerika Başkanı Biden, Çin'e yeni bir krize yol açan casus balonla ilgili ilk kez konuştu. Biden bir gazetecinin sorusu üzerine icabına bakacağız yorumunda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Çinle yeni bir krize yol açan casus balon ile ilgili ilk kez konuştu. Biden, bir gazetecinin sorusu üzerine icabına bakacağız yorumunda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri hava sahasındaki için casus balonun ne ilişkin icabına bakacağız dedi. Hafta sonunu geçireceği New York eyaletine bağlı silaccıse kentine giden Biden. Uçaktan indikten sonra bir gazetecinin Amerika Birleşik Devletleri semalarındaki Çin balonuna ilişkin sorusunu yanıtladı. Konuya ilişkin ilk yorumunu yapan Biden, casus balonun icabına bakacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki casus balonu gerginliğinin Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon 2 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun Amerika Birleşik Devletleri anakarası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı. Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu ve meteorolojik araştırma için kullanıldığını rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla Amerika Birleşik Devletleri hava sahasına girdiğini belirtmişti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkilileri ise Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz, demişti. Balon krizi üzerine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony de 5-6 Şubat tafekine yapacağı ziyareti erteleceğini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında kriz. Casus balon iki oldu Çin'den casus balon açıklaması. Meteorolojide kullanılan hava aracı İngiltere'den yeni göçmen karşıtı adım. Sınır dışı kararlarına itiraz edemeyecekler içinden casus balon açıklaması, meteorolojide kullanılan hava aracı. Ana haber <gülüyor> devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyorum. Denize so soğutucu tutarak yardım beklediler değerli izleyenler. Avustralya'nın Batı Avustralya'ya bağlı Alboni kendi açıklarında ödüm kalım mücadelesi verildi. Üç balıkçının bulunduğu bir tekne alabora oldu. Denizde soğutucuya tutunarak yardım beklediler. Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletine bağlı Albani kenti açıklarında ölüm kalım mücadelesi verildi. Üç balıkçının bulunduğu bir tekne alabora oldu. Balıkçıların acil durum vericisi kullanarak yardım çağrısında bulunması üzerine Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi harekete geçti. Bölgeye helikopter sevk edilirken balıkçılara labora olan teknenin yakınlarında bulundu. Avadan kaydedilen görüntülerde balıkçıların taşınabilir soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştıkları görüldü. Balıkçılar yaklaşık 2 saat sonra kurtarılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Ana haber bürtüremiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. AKP'nin çirkin provokasyonla CHP'den suç duyurusunda bulunuldu değerli izleyenler. AKP'nin e, çirkin provokasyonla CHP'den suç duyurusunda Değerli izleyenler. AKP'nin çirkin provokasyona CHP'nin suç duyurusu yapıldı. Değerli izleyenler. EYT'de evet, evet son dakika haberine göre emekli olup çalışanlar dikkat şart belli oldu. işte EYT emekli maaşı değerli izleyenler. Her gün haberimize vermeye çalışıyoruz. Bu EYT ile ilgili bir gelişme var değerli izleyenler. EYT ile ilgili emekli yaşa alanlarla ilgili son dakika gelişmeyi yaşanıyor. EYT teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edildi. Yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte prim gün sayısını tamamlayan 2,2 milyon kişi Teklif yürürlüğe girdikten sonra emekli olacak. EYT yasa tasarısının hafta yasalı günü genel kurulda görüşülmesi ve aynı gün yasalaşması bekleniyor. EYT'ler yararlanacak birçok kişi çalışmaya devam etmeyi düşünüyor. Sigortalar çalışmak için şart belli oldu. EYT düzenlemesiyle emekli olan SSK'ların ne kadar emekli maaş alacağı belli oldu. İşte haberin detayları.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 EYT'den yararlanacak birçok kişi çalışmaya devam etmeyi düşünüyor. Sigortalı olarak çalışmak için şart belli oldu. Öte yandan EYT düzenlemesiyle emekli olan SSK'lıların ne kadar emekli maaşı alacağı belli oldu. İşte haberin detayları. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup da daha sonra çıkarılan yasalar nedeniyle emeklilik süresi, 18 yıla kadar uzayanları yani emeklilikte yaşa takılanları EYT ilgilendiren düzenlemede sona gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Emeklilikte yaşa takılanlara, EET, ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini gelecek hafta salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeyi planladıklarını söyledi. Düzenleme resmi gazetede yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecek. Emeklilik başvuruları da o tarihten sonra alınmaya başlayacak. Öncelikle E-Devlet'ten veya SGK merkezlerinden sigortalılık süresi öğrenilmeli. Kademeli prime 5.5975 ve sigortalılık süresine göre kadın ise 20, erkek ise 25 yılı dolduracak, başvuru yapılması gerekiyorsa söz konusu tarih itibariyle harekete geçilmeli. Maaşlar da 1 Mart itibariyle hesaplanarak verilen emekli kartı numarasına göre belirlenen tarihlerde yatmaya başlayacak. Önce işten çıkış sonra SGK'a. Çalışanların %80'ine yakını EYT'den emekli olsa da işe devam etmek istiyor. EYT düzenlemesiyle emeklilik hakkı elde edenlerin SGK'dan emekli olacak şartları taşıyor, yazısını alıp iş yerine tebliğ ettikten sonra işten ayrılmaları gerekecek. Bu bir prosedür. İş yerine EYT'den emeklilik hakkıyla ayrılacağını SGK yazısıyla bildirenler kıdem tazminatı, birikmiş izin paraları gibi haklarını alacak ve iş sözleşmesini sonlandıracak. Emekli adayı daha sonra SGK'ya emeklilik ve aylık talebi için başvuru yapacak. Bu başvuru SGK şubelerine direkt gidip yapılabildiği gibi, e-devlet üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Eğer işveren personeli emekli olduktan sonra onunla devam etmek istiyorsa ve 5 puanlık destek priminden yararlanmak istiyorsa, 10 gün içinde onunla tekrar sözleşme yapacak. Maaşta düşüş olmayacak. Destek primi emeklinin maaşında bir azalmaya neden olmayacak. Yani emekli aylığıyla birlikte iş yerinde hak ettiği ücreti de alacak. Çalışan emeklinin işverene maliyeti de 5 puanlık indirimle yani 500 liralık katkıyla normal çalışanla eşitlendi. Bu arada EYT'den emekli olacak çalışan aynı iş yerinde devam etmek zorunda değil. Başka bir iş yerinde de devam edebilir. Bu durumda 5 puanlık destek primi avantajı işlemeyecek. Ancak maaşlarda yine bir düşüş olmayacak. İsteyen emekli maaşını alıp aynı veya farklı yerde çalışmaya devam edebilir, isterse kendi işini kurabilir. Kıdem nasıl hesaplanacak? Emekli olup tekrar çalışanın kıdemi nasıl hesaplanır? Aynı iş yerinde çalışacak olanların emekli olunduğu anda kıdem tazminatını alması tavsiye ediliyor. Kıdemini alıp tekrar işe başlayan kişi normal çalışanın haklarına sahip oluyor. İkinci kez ben emekliyim istifa ediyorum. Tazminat ödeyin diyemez. Ancak işveren haksız yere işten çıkarırsa ve bir yıllık çalışma süresi dolduysa kıdem tazminatı ödenir. Çalışan emekli bar tazminatı alır mı? İş kanununda emekli çalışanların hakları kısıtlanmıyor. Emekli işçiler, haklı bir gerekçe olmadan işten atıldıklarında ihbar tazminatı alırlar. Emekli maaşı alınırken çalışmaya devam edenin alternatifleri neler? Postada yer alan habere göre, bu durum emekli olduğunuz ve yeniden çalışmaya başladığınız sigortalılık statüsüne göre değişiyor. 4 ağırlığı yani SSK'lının önünde iki seçenek bulunuyor. 2 aylığını kestirerek çalışmaya devam etmek. Bu durumda kişi normal sigortalı gibi çalışıyor. Emekli olduğunda çalışmaya başlamadan önce alınan aylık çalışılan dönemin primlerine göre güncelleniyor. Emeklilikten sonraki çalışmalar maaşa ekleniyor. İkincisi sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışmak. Bu şekilde çalışmaya devam edenler emekli aylıkları kesilmeksizin çalışabilmekte. Emekli maaşında ve iş yerindeki maaşında azalma olmuyor. Kendi işini yapan emekliden destek primi kesiliyor mu? Bakur'dan emekli olanlardan 1 Nisan 2016 tarihine kadar %10 oranında destek primi kesilmekteydi. Ancak bu tarihten sonra kesinti kaldırıldı. Bu kişiler aylıkları kesilmeden ticari faaliyete devam edebiliyor. EYT ilk emekli maaşı ne zaman, ne kadar yatacak? meclisten geçmesi halinde ilk maaş ödemelerinin Mart ayından itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor EYT ilk emekli maaşı ne kadar yatacak EYT yasalaştığında emekli olacak bağkurululara ortalama 5867 lira SSK'dan emekli olanlara da ortalama 7113 lira aylık bağlanacak. Yasayla emekliliğe hak kazanacak 496.150 memurdan ise sadece 124.037'sinin emekli olacağı ve bu kişilere ortalama 12.415 lira emekli aylığı bağlanacağı hesaplandı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Çavuşoğlu'dan net İsveç mesaj geldi. NATO 7'nin yoluna mayınlar döşüyorlar dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'te aşırı sadece politikacı Rasmus Bando'nun Türkiye'nin Stockholm Ülkelçi önünde Kur'an-ı Kerim ilişkin. Özellikle İsveç NATO 7'nin yoluna mayınlar düş, döşüyor. Plan diye ayırt tutuyoruz ama İsveç bu mayınları direkt basıyor. İsterse bu mayınları temizler dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te aşırı sadece politikacı Rasmus Palıdan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yapmasına ilişkin özellikle İsveç NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. Finlandiya'yı ayrı tutuyoruz ama İsveç bu mayınları bilerek basıyor. İstese bu mayınları temizler dedi. Alanya'da düzenlenen AK Parti genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantısı gençlik merkezinde düzenlendi. Partililere seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 21 bir ülkede çok farklı noktalara geldiğini söyledi. Türkiye'nin bölgesel değil, küresel bir aktör olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bunlar lafla, sözle olmuyor. İcraat ile olur, sergilediğiniz tavırla olur, izlediğimiz girişimci ve insani dış politika sayesinde olur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece ülkemiz ve milletimiz için değil, bölgemizin istikrarı, Barışı ve refah için çalıştık. Sadece kendisini düşünen ülkelerin milletlerin ne kadar egoist olduğunu görüyoruz. Herkes için barış ve adalet arayışımız hamdolsun artık her coğrafyada devam ediyor. Türkiye'nin bugün dış politikada geldiği noktayı 21 yıl önce bize söyleselerdi biz de bu kadar olacağına inanır mıydık? Bugün çok farklı bir noktayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde liderler diplomasisi kavramını yerleştirdik dedi. Son bir ay içerisinde 5 farklı kıtada ülke ziyaretleri, 3 farklı kıtadan 8 Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra bölgesel ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bunun Türkiye'ye gösterilen ilgi ve güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Dünyada yaşanan krizlerin %60'ının Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Dolayısıyla böyle bir coğrafyada bizim oturup bekleme lüksümüz var mı? Bir yanda savaş ve çatışma, bir yanda gıda krizi. Bir yanda enerji krizi, bir ya da iklim değişikliği. Bir yanda da devam eden göç sıkıntısı var. Evini terk etmek zorunda kalan insanlardan bahsediyorum. Bazı ülkeler diyor ki zaten biz zenginiz. Huzursuz aşım ağrısız başım. Kapatalım kapıları biz huzur içerisinde yaşayalım. Gerisi ne olursa olsun. Böyle bir dünyada bu mümkün mü? Küreselleşen dünyada etraf yangın alanıken sen huzur içerisinde yaşayabilir misin? Mümkün mü? Terörü ayrım yapmadan beraber mücadele edelim diyoruz. Göç konusunda her alanda birlikte bakalım, yönetelim, çözelim. Sorunun nereden kaynaklandığına bakalım. Oraya şifa olmaya çalışalım. Bana gelmesin, gerisi ne olursa olsun. Terör bana dokunmasın hatta Türkiye ile başkalarına dokunursa daha iyidir anlayışı var. Biz Türkiye olarak buna isyan ediyoruz. Sadece isyan etmiyoruz. Sorunun çözümü için önemli sorumluluklar üstleniyoruz. Bu yeni düzende hem milli menfaatlerimizi korumak için çalışıyoruz, hem de krizleri yönetmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Tahıl anlaşması olmasa dünyada ciddi gıda krizi olacaktı. Krizlerin fırsatlar doğurduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, bu fırsatları da ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için değerlendirmemiz lazım. İşte Kuzey Kore kapandı, Rusya üzerinden giden durdu. Biz ne yaptık? Hemen Azerbaycan ile beraber Kazakistan'ı davet ettik. Hemen güçlü mekanizmalarımızı hayata geçirdik. Enerji, ticaret ve ulaştırma... Bakanlarımız ile beraber hem de ulaştırma kanallarını güçlendirmek için adımlar atıyoruz. Bölgesel sahiplenme çok önemlidir. Türk devletleri teşkilatını kurduk. Uluslararası bir teşkilat haline getirdik. Ukrayna savaşını durdurmak için bizden daha faal bir ülke var mı? Çalışsa da netice alan bir ülke var mı? Belki savaşı durduramadık ama tahıl antlaşması, esir takası, mükleer santral üzerinden çözdüklerin azaltılması için birçok adımın atılması için bizden başka sonuç odaklı adım alabilen var mı? Doğru bulmadıklarımızı reddediyoruz. Diğer taraftan da çaba sarf ediyoruz. Tahıl anlaşması olmasa dünyada ciddi gıda krizi olacaktı. Venezuela'dan Somali'ye çatışmalarda arabuluculuk yapan ülke Türkiye. Arabuluculuk denince akla ilk gelen ülke Türkiye. Dünyada artık arabulucuları da İstanbul'da yetiştiriyoruz. Çünkü adaletli davranıyoruz, taraf tutmuyoruz şeklinde konuştu. Türkiye oyun kurucu bir ülke. Türkiye'nin artık oyunda rol verilen bir ülke olmadığını, oyun kurucu bir ülke konumuna geldiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, anlayan anladığı dilden konuşuyoruz. İnsan hakları sorunları var. Soydaşlarımız var. Filistin davamız aynı şekilde devam ediyor. Soydaş ve kardeşlerimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Biz çıkmazsak başka çıkabilecek bir ülke var mı? Ve etmek yok. İslam dünyasının, Türk dünyasının birliğini sağlamak öyle kolay değil. Ama sabırla çalışacağız. Birliğin, beraberliğin güçlenmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Herkesi de teşvik edeceğiz. Aynı anda pek çok terör örgütüyle mücadele ediyoruz. FETÖ ile mücadele ediyoruz. PKK ile mücadele ediyoruz. YPG, DAEŞ terörün her türlüsüyle mücadele ediyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Sadece bizim değil. Ama biz de çektik. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürmemiz lazım. Artık Türkiye başkalarının kurduğu oyuna katılan, oyunun içinde verilen rolü üstlenen bir ülke değil. Türkiye oyun kurucu bir ülke. Sadece oyun kurmuyoruz. Ülkemizin aleyhine çıkarlarına karşı oyunlar, masalar kuruluyor. O masaları deviriyoruz. Türkiye dünyada hakkın, adaletin temsilcisidir dedi. Kimse ifade özgürlüğü diye bunu geçiştirmesin. Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıların olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, Kafkaslardan, Orta Doğu'ya Balkanlar'da, her yerde masada güçlü olan bir Türkiye var. Türkiye dünyada doğruluk ve hakkın temsilcisidir. Gördüğünüz Avrupa haklarında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin davranışlar oldu. Buna en güçlü tepkiyi yine biz verdik. Vermek zorundayız. Bazıları diyor ki, Türkiye layık bir ülke dolayısıyla bu kadar tepki niye veriyor? Layıklık anlayışının nasıl yorumluyorlar görüyorsunuz. Bu insanlık suçudur. Bu ırkçılıktır, bu da dünyanın her yerinde suçtur. Kimseye ifade özgürlüğü diye bunu geçiştirmesin. Başka din, başka kutsal kitap, başkalarının kutsal değerlerine karşı yapılsa da insanlık suçudur. Bu özgürlük değildir. Norveç'te de olacaktı. Büyükelçiyi çağırdık. Daha sonra iptal ettiklerini bize duyurdular." dedi. Finlandiya Başbakanının da bu eyleme izin vermeyeceğini söyleyerek, bu eylemleri haklı ortaya koyduklarını söyleyen Çavuşoğlu, bazı çevrelerin Türkiye'de terör tehdidi olduğuna yönelik uyarılar yayınlamaya başladıklarını vurguladı. İsveç NATO üyeliğinin yoluna mayınlar düşüyor. Deaş'ın kutsal dinimizi sistemine izin vermeyiz, diyen Bakan Çavuşoğlu, herkesten önce kendilerinin karşı çıktığını ifade etti. Afganistan'da Taliban kadınları sosyal hayattan, kız çocuklarına eğitimi yasaklamasına en güçlü tepkiyi verenlerin kendileri olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bunun ne de insani olduğunu söyledi. Konsoloslukları kapatarak Türkiye'yi istikrarsız göstermeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, madem dostsunuz, Madem müttefiksiniz elinizde spesifik bir terör tehdidi varsa bunu bizimle paylaş, bir de bunu örneğelim. İşte terör tehdidi aldık bu müşahastır diyorlar. Peki müşahhas olan nedir? İçişleri Bakanımıza, istihbaratımıza soruyoruz. Bizim bakanlığa da bilgi veriyorlar. Sadece müşahhas tehdit bilgisi aldılar. Bizimle paylaşmadığın bilginin ne olduğunu bize söylemezsen, paylaşmazsan ben bunun arkasında kasıt ararım. Bu eylemlerin de kasıtlı olduğunu açıkça görüyoruz. Hatta bazı büyükelçilerin diğerlerine siz de katılın diye telefon açtığını da biliyoruz. Her şey açık ortada. Bunun kasıtlı olduğunu biliyoruz. Ne yapmak istediğinizi de bilmiyoruz. Türkiye'yi istikrarsız göstermeye çalışıyorsunuz. Bunun da farkındayız. Bu tür adımlardan vazgeçmezseniz biz de ilave gerekli tedbirleri alacağız dedik. İsveç sokaklarında teröristlerin cirit attığını, her gün bölücü başının fotoğrafıyla, terör örgütünün paçavralarıyla sokaklarda dolaşıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, diğer taraftan ifade özgürlüğü deyip Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vereceksin. Türkiye'ye karşı her türlü alçaklığa müsaade edeceksin, sonra da ben NATO'ya üye olacağım diyeceksin. Bu mümkün mü? Önümüzde bir de güçlü mutabakat zaptı var. Bu bir ahitnamedir. Ben bunları bunları yapacağım, karşılığında ben de bu adımları atacağım, diyorsunuz. Üçlü mutabakat metninde din konusu yoktu. Peki burada mantıklı olacaksın, sağduyulu olacaksın, ahlaklı olacak mısın yazıyor mu? İnsanlık olacağını yazıyor mu? Bunları yazmaya gerek mi? En temel insanlık görevi bunlar. Hoşgörü dedi. Saygı. Ben sana katılmıyorum, ama sanki özellikle İsveç NATO üyelinin yolunamayınlar yaşıyor. Finlandiya'yı ayrı tutuyoruz, ama İsveç bu mayınları bilerek basıyor. İstese bu mayınları temizler ifadelerini kullandı. O... Demokrasinin gereği olarak muhalefetin olması gerektiğini ancak muhalefetin olmasını istedikleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bizim kısır çekişmelerle kaybedecek vaktimiz yok. Başkaları oturuyor. Masa kuruyor. Muhalefet olsun. Ülke. Var olanları eleştirme, var olanları sonlandıracağız demek kimse güvenmez. Unut ol, istikrar getireceğini söyle. Bu ülke koalisyonlardan çok çekti. Bakanlıkta eski bakanların fotoğrafları var. Bir yıl bakanlık yapana vay ve uzun süreler. Neden? Koalisyonlar yıkılıyordu, kuruluyordu. Türkiye'yi dışarıdan yönetme alışkanlıkları olduklarını da biliyoruz. Bu alışkanlıkların bugün de devam ettiğini görüyoruz. Bizim derdimiz ama ben onlara aferin diyeyim. Onlar yola gelsinler biz onlara aferin diyelim. Bir de açık olun. Altınlı masaysanız altınlı masayız, yedili masaysanız yedili masayız diye söyleyin dedi. Milli değerlerin korunması gerektiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, yapılamı yıkmakla bu ülke yönetilemez, bu millet de size seçimlerde yetki vermez. Bunu söyleyince de hemen çarpıtıyorlar, Çavuşoğlu böyle diyor, seçilsek de bize yetki verilmeyecek. Vatandaş kimi seçerse başımızın üstünde yeri var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den hiç yapıp yapmadığını arkadaşlarımız biraz önce söyledi. Dostluk başka bir şey veya başka bir yerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da CHP'den. Halk kimi seçerse ona saygı duymamız gerekiyor. Biz diyoruz ki iddialıyız biz. Bugün Türkiye'nin daha güçlü olması lazım. Türkiye'nin istikrarı her şeyin... Yüzlerinde. Bu mesele ile bölgede devam eden yatırımlara ilişkin müjdelere açıklayan Bakan Çavuşoğlu. İşte doğal gaz dediniz. 20 Şubat'ta Manavgat, Alanya, Gazpaşa ve Anamur doğal gaz projesinin ihalesini yapıyoruz. Hayallerde bir hastane yapmak için çalışmalara başladık. Projenin ihalesini 12 Şubat'ta yapıyoruz. Alanya Antalya Otobanı'nın da 23 Şubat'ta ihalesini yapıyoruz. Alanya hükümet projesi hazır. İhaleyi de yakın zamanda yapacağız. Alanya'da 250 konutluktaki inşaatına başladık. İlk evin projesinde de 500 kişilik kura çekimi yapıldı. Biz kuş yuvası olmaz dediyse... Bu Mevlüt Çavuşoğlu da eski siyasetçiler gibi ilk yılında bol keseden atıyor demişler. Şimdi itiraf ediyor. Ama ne oldu? Kuş yuvası yolunu tünellerle doldurdum. Şimdi de kuş yuvasından Mahmutlara kadar yolu da yapacağız. Gazipaşa havaalanının terminali artık yetişmiyor. Şimdi yeni bir terminal daha açacağız. Ulaştırma Bakanımız bizzat takip ediyor. Yakında onu da ihale edeceğiz. Eğitim ve araştırma hastanemize de ilave 150 yatak koyuyoruz. Bunun 50 yatak de merkezi olacak. Alanya'da iki üniversite var ve dolayısıyla yurt ihtiyacı var. Yurt kapasitesini %150 artırdık. Şimdi 2000 kişilik bir yurdu tamamladık ve ilave bir 2000 kişilik yurdun daha ihalesine hazırlanıyoruz şeklinde konuştu. Günaydın, Sayın Bakan bu açıklamaları yaptı ve bu haberimizi birlikte tarikhaber.com haberken daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com haberken sitemiz yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha uzun ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak ve yakşama diye son